Terazi burcu erkeği nasıl tavlanır? Korkusuzca sevecek olan terazi burcu çok fazla aşırıya gitmeden giyinen kadınlardan hoşlanır. Aşırıdan dediğimiz ise gösteriş olsun tavrıyla giyinen kadınlar olmayın. Tabii ki de tarz olarak mükemmellik arayan kadınlar ile bir problemleri yoktur zaten bu burcu erkeklerin. Terazi burcu erkekleri dış görünüşlerine her zaman karakterlerinden, kişiliklerinden daha fazla değer verecek olan kadınlardan da nefret ederler. İnsan kendine dikkat etmeli, nasıl göründüğüne hiç dikkat etmesin demiyorlar. Ancak tüm yaşamlarını bunun için feda eden kadınları da sevmezler. Bunun yanında doğal olabilen ve doğal almayı becerebilen kadınlara karşı kendilerini tutamazlar. Olduğu gibi davranan, yapmacık olmayan gülüşler karşısında hiç mi hiç duramazlar. Hayatlarının sonuna kadar bu gülüşü seyretmeye bayılırlar. Baktıkça içine dalmak, erimek isterler. Gönüllerin aynası anahtarı olduğunu düşünürler. Zayıf olmalarını her zaman tercih ederler kadınların çünkü bu adamların çoğu zaten kendileri de zayıftır. Böylece ister istemez yanında böyle kadınlar görmeyi isterler ve dilerler. Ama kalplerini sevdikleri bir kadın olduktan sonra kilolarını da takmayacaklarına hiç kuşkunuz olmasın. Mutlaka onlar sizi her şeklinizde dünyanın en güzel bayanı olarak görürler. Dış güzelliğinizin en sonunda bir gün son bulacağını da en iyi bilen erkekler onlardır. Kumral ve sarışın kadınlar öncelikle olarak onları çeker. Buna da dış görünüşe önem verdikleri için karar vermezler. Tamamen içlerinden gelen katısal bir eğilimdir. Bunu engelleyemezler. Terazi burcunun birçoğu kumraldır zaten. Kendileri gibi olan bu kadınlar hemen dikkatlerini çeker. Bir kadın da ilk olarak gözlerine takılacak ve derin derin bakacaktır, dalacaktır. Sonra yavaş yavaş nasıl bir yüze sahip olduklarını anlarlar. İlk zamanlarda aşık oldukları kadının yüzlerini bir hatırlamazlar, sadece gözlerini hatırlarlar. Onu tavlayacak kadın dik başlı ve inatçı ise bir an önce bu huylarınızdan kurtulmalısınız. Çünkü bu burçtaki adam baş kaldıranın tersine, onlara boyun eğen kadınlara bayılır. Hayatın her dakikasında nerede, ne zaman olursa olsun övülmek isterler. Özellikle arkadaşlarının, başkalarının ve ailelerinin yanında övülmek, popoflanmak öven kadını bir adım öne çıkarır. Fakat normal bir övmeyi beklemez, abartıyı bekler. Pratik kadınları sever. Kendisini dinleyecek olan kadınlara bayılır. Birden balıklama atlayan kadınlar Terazi erkeğinin şekli, imajı değildir. Onlara yavaş yavaş, derinden, sessizce, usul usul yaklaşılmalıdır. Sevgiden önce arkadaş olmak, sevgililik ise ikinci adımda gelmelidir arkadaşlar. Dikkat ederim. Teraziyi elde etmek etkilemekten geçer. Etkileyici, karizmatik ve çekici kadınları asla reddedemez. Hemen balıklama dalar. Tabii ki kipar olmak da aşkın temelinde yatar. En başına gelir. Karşı cins tamamen kendisi olup bu özelliklerin birkaçına sahip olması ile terazi erkeğini ağlaması al meselesidir. Bayanlar dikkat. Terazi erkeği kontrolü her zaman kendi elinde tutmak ister. Bunun için karşısındakinin baskın bir karakter olması, kendisini kontrol altına alması pek hoşuna gidecek özellikler değillerdir. Karşısındaki kadının açık sözlüğü, pozitif, doğru, iyi niyetli olmasını bekler. Beraber duygusal ilişki kurduğu kadınla onu kaybetmemek için elinden geleni yapacak bir kişiliğe sahiptir. Yeter ki onun istediği özelliklerde olsun veya olun, gerisi hemen gelecektir, göreceksiniz. Terazi erkeği iyi niyetli, hassas, pozitif, duygusal ve romantiktir. yalan söylemekten hoşlanmadığı gibi, karşısındaki kişinin de yalan söylemesinden nefret eder, hoşlanmaz. Onlar için bu neden ayrılma sebebi de olabilir. Birçok şeyi hissederek anlamaları her zaman olasıdır. Dikkat edin hislerinizi çözer. Meraklı bir yapısı olması nedeniyle her şeyi en ince detayına kadar öğrenmek bilmek ister. Sosyal yaşamları oldukça hareketlidir. Ailesini ya da kadınını ihmal etmemek onlar için oldukça önemli bir detaydır, bir noktadır. Sosyal yaşantısında kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Bu nedenle elinizden geldiğince hayatınıza hayatına karışmayın. Yani onun hayatına müdahale etmeyin. Bazen e, kendi kendine bırakmanızda fayda var. Onu konuşmalarınızı etkilemeyi denemelisiniz. Güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir kadınsanız onu etkilemeniz kaçınılmazdır. Görgü kurallarını bilen, kibar, zarif olmalı ve terazi burcu erkeğinin hoşuna gidecek bir koku seçmelisiniz. Sade ve şık, alımlı, kendine bakan, az ve öz konuşan bir kadınsanız, Bilen yüzünüz, zarifliğiniz, inceliğiniz ile beraber bu erkeği kendinize bağlamanız, aşık etmeniz çok normaldir. Onu baştan çıkarmak istiyorsanız sürekli onaylamanız lazımdır. Her hareketinde takdir görmek isteyen terazi burcu erkeği intizamlı, zarif, bakımlı, toplum içinde beğenilen, girdiği sosyal yerlerde, yerlerde iyi uyandığı kadınlara bayılırlar. Onlardan çok hoşlanırlar. E, bu özelliklere dikkat etmenizi tavsiye ederiz.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 hiç gitmez arkadaşlar. Normalde günlük hayatta konuştuğu ses tonunu kullanmaz, değişik ses tonunu kullanırlar. Kibar, canlı, enerjik, dili bir ses tonu ile konuşurlar. Bazen o kadar abartırlar ki güzel bir şarkıcı gibi sesiyle etkilemeye çalışırlar kadını. Bu şekilde kadınların gözüne girmeye çalışırlar. Karşısına beğendiği bir insan çıktığında hemen kendine güzel bir görünme ile karşısındaki kişinin gözüne ve kalbine, gönlüne girmek ister.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 Hatta bazıları işlerini bile değiştirebilir. Son erkek kadının hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü kimi alışkanlıklardan kurtulmak ister. Bunun için çalışır. Eğer bir şirbu bunlardan kurtulmak mümkün değilse, erkek çok profesyonel bir biçimde bu kusurları gizlemeye başlar. Kumarbazda alkolik sevgililerin bu kötü alışkanlıklarını flörtün ilk günlerinde çok ustaca saklayabildikleri çok iyi bilinen bir gerçektir, arkadaşlar.